Aleman programında yine birlikteyiz. Dünya coğrafyasında kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştıran Devralem sizleri önemli bir coğrafyaya götürüyor. Evet, nehirler, dağlar, ovalar tarihimizi anlatır, kültürümüzü anlatır. Sınır çizgisidir onlar. Tıpkı Tuna gibi. Aslında Tuna'dan su akmaz, Tuna'dan bir tarih akar. Koca bir Osmanlı medeniyeti akar. 5 asırlık, 500 yıllık bir geçmiş akar. Evet, Tuna nehri Alman dağlarından doğar ve Birçok bölgeden geçtikten sonra Karadeniz'e dökülür. Sözü uzatmıyoruz değerli izleyenlerimizin, değerli izleyenlerimiz Tuna'nın önemli bir kaynak, önemli bir merkez noktası olan Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a götürüyoruz. Osmanlı'ya 300 yıl medeniyet merkezliği yapan Belgrad Kalesi'ndeyiz. Sava ve Tuna Irmağı'nın birleştiği noktadayız. Sizleri Belgrad belgeseliyle Belgrad Kalesi'nden, Kale Meydan'dan baş başa bırakıyoruz. Mesela... Spor her yerde spor. Belgrad'ta da spor. Değerli izleyenlerimiz bugün tarihler 25 Temmuz 2015. İstanbul. Belgrad'dayız. Sıbıstan'ın İstanbul. başkentindeyiz. İstanbul. Ee, 30. İstanbul. yıl bisiklet turu yarışmasının Aa. organizasyonu. Aa. Başında. Evet burası da Osmanlı döneminde terazi meydanı ve terazi çeşmelerin olduğu meydan ve halen bu terazi meydanındaki suyun taksim edildiği Taksim Meydanı'ndaki çeşme önümüzde, hemen arkamızda. Sonra burayı tam bizden teslim alırken alan komutan eliyle İstanbul'u işaret ediyor. Ve Osmanlı heyetinden de buranın nasıl teslim edildiğini hani böyle anıtlarımız oluyor ya onlarla bu anıtı bak şu heykelin altında buranın anahtarının teslim edilmesi şekliyle oluyor ama komutanı da gösteriyor İstanbul diye. Geçmeden hangi grup olsun en güvenli yerlerden başlayalım sonra bir daha. Geç serin yere gel serin serin serin. Bak suyu içi... Geç geç geç geç. Evet bir kitapçı dükkanındayız. Belgrad'da tarihi Belgrad fotoğrafını görüyoruz. Evet. Fahane. Bakanların en büyük listesi de burada maketi bulunuyor. Belgrad sokaklarındayız. Buraları kışın gezmiştik. Bir de yazın gezelim diye geldik. Muhteşem Belgrad'ın o sıcak havası, göz ve gönül okşayıcı güzellikleri o meşhur caddesi arkamızda. Belgrad'tayız. Adım adım Belgrad'ı gezmeye devam ediyoruz. Kale surları iç içe, kale meydan olarak biliniyor. Halen Sırbistanlar tarafından, Sırplar tarafından kale meydan deniliyor. E biz kale meydana, Belgrad Kalesi'ne İstanbul Kapı'dan gireceğiz. Osmanlı'nın izlerini taşıyan İstanbul Kapı hemen önümüzde, kulenin dibinde. Evliya Çelebi'nin çok önemli tespitleri var Belgrad Kalesi için. E, Birçok Osmanlı mimarisine sahip eserlerin bulunduğu bu bölge. Gel sallıyorlar. Evet, şu an Belgrad kaya kapısında, İstanbul kapı içerisinden Belgrad kalesine gidiyoruz. Ve Belgrad kalesi şu an önümüzde, kalemde. İkinci an harbinden kalan burada askeri araçlar var, füzeler, toplar ve tabii kaleyi ayrıca bu şekilde de geziniyorlar. Oh, ah. Ne güzel, ne güzel, evet. Osman Bey, evet. bir anlatın türbe neresidir, nedir burası efendim? Efendim burası Belgrad Kalesi'nde ki kalan çok e, sayılı, belki bir elin e, parmaklarını geçmeyecek e, derecede çok önemli eserlerden, e, Osmanlı'dan kalan eserlerden bir tanesi, e, damat Ali Paşa'ya ait bir türbe. E, 1716 yılında, Kendisi bu beldede şehit düştüğü zaman kendisi buraya defnediliyor. Malumunuz damat Ali Paşa, Hazretleri aynı zamanda Mora e, Fatihidir. Ali Paşa'nın türbesi önemli kültür tarihimiz için. Şu an kale meydanda Belgrad Kalesi'nde sadece bu türbe bulunuyor. Türbede muhtemelen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın da cesedinin bulunduğunu biliyoruz. Doğru mu? Konaklar, evler... Önemli yerlerden birisi de hiç şüphesiz Belgrad Kalesi içerisindeki arkamızdaki Osmanlı Konağı ve bu konak tarihi birçok olaya şahitlik yapmıştır. Bugün Osmanlı mimari eserlerinden birisi de bu konaktır ve bu konakta yaşanan olayları da burada bizi gezdiren rehberimizden bilgiler alarak sizlere aktarıyoruz. Belgrad'tayız, Belgrad Kalesi içerisindeyiz. Osmanlı'dan kalan çok önemli şaheserlerden, önemli eserlerden bir tanesi Osmanlı Konağı'nın önündeyiz. Ee, şu an e, bu konak tabi yıllara da meydan okumuş bir konak e, zamanla e, bir takım restorasyonlardan e, geçmiş her restorasyondan geçişte de ufak tefek tabi kayıplar olmuş ama yine aslını muhafaza ederek e, hayatta kalmaya devam ediyor e, şu an e, müzeler e, müdürlüğünün kontrolü altında e, Belgrad çevresinde e, ve bu beldedeki tarihi eserlerin e, Korunmasıyla alakalı e, korulan bir e, müdürlüğün genel merkezi olarak kullanılıyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi hem Sava Nehri'ne aynı zamanda Tuna Nehri'ne nazır çok e, muhkem, çok muhteşem bir noktada bulunmakta. Ee, böyle bir e, Peki bu Osmanlı. konakta mı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa e, idam fermanı kendisi? Evet, evet. Yani bu Mes civarda e, Merzifonlu, Kara Paşa, evet, e, Merzifonlu Kara Mustafa e, Paşa. şeyde şey de Diyana Bozkunu burada. Evet, bir şey yapar mısınız onu? Nasıl evet. olmuş o? Evet. Merzifonlu Mustafa Paşa mağlubunuz. Eee Diyana'daki bozgundan sonra Osmanlı askerlerinin oradaki mağlubiyetinden sonra geriye dönüşte e, bu kalede bir müddet e, misafir olarak kalıyor ve padişahtan gelecek İstanbul'dan, paytahttan ee, gelecek olan talimatı bir taraftan bekliyor. Tabi bir öğlen vakti e, namaza hazırlık yaparken e, konağın üst katında e, kendisi ve e, kaza askerle beraber e, kale imamıyla e, hem böyle bir ilmi istişare esnasında öğle namazı için hazırlık yapıyorlar. E, o esnada dışarıdan at kişnemeleri konağın bahçesindeki at kişnemeleriyle dikkatleri dağılınca Merzifonlu pencereden dışarıya bakıyor Bakıyor ki kale komutanı yine İstanbul'dan gelen Ali Paşa diye Malum bir zat Kalenin bahçesindeler Konağın bahçesindeler Onların gelmesini bekliyor yukarıya Ve yukarıya geldiklerinde Tabi Merzifonlu Mustafa Paşa Odada kendisi yalnız kalıyor Gelen misafirleriyle beraber baş başa kalıyor Ve orada Ali Paşa kale komutanıyla beraber içeriye gelip Efendim padişahımız sizden sonra e, padişahtan gelen talimatla e, artık burada idam edilmesi gerektiği bir an önce idam edilmesi gerektiği talimatla kendisine bildiriliyor. Ve orada e, kale komutanı ve Ali Paşa'nın kendisine dileği Cenab-ı Hak sana hizmetlerinin karşılığında şu dünyadan imanla gitmeyi nasip etsin. Padişahımız Efendimizin bir an önce sizin de idamınıza alakalı talimatları var deyince Mührü Şerif'i e, öperek başına koyuyor. E, Sancak-ı Şerif aynı şekilde... Gelen heyete teslim ettikten sonra bir müddet beni yalnız bırakır mısınız diyerek bir arzuda bulunuyor. iki rekat namaz kıldıktan sonra cellatları içeriye davet edip kendisi de ilmeğin bizzat başına geçirilmesi esnasında yardımcı oluyor. Ve o şekilde Merzifonlu Karamustafa Paşa'nın vefatı ve idamı burada bu, bu şekilde tecelli etmiş oluyor. Tuna ve Sava. Nehirler vardır, tarihimizi anlatır. Nehirler vardır, kilometre sınırıdır ve kültür coğrafyamızın sınır çizgisidir. Tıpkı Nil gibi, Tuna gibi, Sakarya gibi, Fırat ve Vicli gibi. Bulunduğumuz bölge Belgrad. Sırbistan'ın başkentindeyiz ve Tuna ile Sava'nın tam birleştiği noktadayız. Tuna nehri Alaman dağlarından doğar, kara, e, kara ormanların eteğinden. 2800 kilometre yol yaparak yönünü kıbleye çeker, çevirerek Karadeniz'e dökülür. Ama Tuna'nın çok önemli bir kolu daha vardı. O da Sırbistan'dan doğar ve evladı Fatih Han diyarından geçerek 900 kilometre yol yaptıktan sonra burada Belgrad Kalesi'nde ve Kale Meydan'da birleşirler. Hadi oğlum çeksen, fotoğraf çek. Hadi fotoğraf çek sen. 1520 yılında Kanuni Sultan Süleyman Han tahtı geçtikten sonra Kanone'nin ilk seferi Belgrad üzerine oldu malumunuz. 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman Han muhteşem bir orduyla buraya gelerek kalenin fethini gerçekleştirdi. Belgrad Kalesi görüldüğü gibi aynen şehri İstanbul gibi çok muhkem bir kaleyle Belgrad şehrin muhkem bir kaleyle korunmakta aynen İstanbul'daki kalede olduğu gibi İstanbul surlarında olduğu gibi havuzlarla etrafı su kanallarıyla korunmaktaydı Birçok defa Osmanlı askerleri tarafından muhasara edilmesine rağmen e, Fethedilemedi e, Ta ki Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Belgrad seferine kadar 1521 Ne kapısı değil az önce arkadaş Nerede onlar şimdi gördü Evet değerli izleyenlerimiz Belgrad Kalesi önlerindeyiz. Tuna ve Sava Irmağı'nın tam birleştiği noktadayız. Fatih Sultan Mehmet ince donanmayla Tuna'dan gelir. Hemen karşımızdaki burada karargahını kurar ve Belgrad Kalesi'ni kuşatır. Hatta Belgrad Kalesi içerisine askerler, Mehmetçikler girer. Ama tutunamazlar, gerisin geri döner. Fetih kanuniye nas nasip olur. Ama bulunduğumuz bu yerin, kanunu içinde çok ayrı bir yeri var. Ziget var seferidir. Ziget varı kuşatan kanuni, Ziget varın göremez ama orada şahadet mertebesine iner, ebedi aleme yürür. Cenazesi buraya getirilir Belgrad'a. Cenaze önce ziyet var'da kılınır birinci cenazesi. İkinci cenaze namazı da bulunduğumuz Belgrad kalesine girer ama cenaze buradan gelir kalenin defterdar kapısından içeri girer. Burası defterdar kapısıdır. Ve defterdar kapısından içeri girer. Bulunduğumuz bu noktada cenaze 3. Selim'ine, Kanuni'nin oğluna teslim edilir. Artık 3. Selim sultandır. Ve buraya Kanuni Sultan Süleyman'ın ebedi aleme yürüdüğü cenazesinin oğluna teslim edildiği mekan olması anısı dolayısıyla da Kanuni'nin önemli vezirlerinden Zanos Paşa tarafından bir çeşme yapılır. Zanos Paşa tarafından yapılan çeşme de hemen arkamızdadır. Burası Zanos Paşa tarafından yapılan çeşmedir ve çeşmeye doğru yaklaşalım. İçen su akan suyu varsa sudan içelim. Var mı su akıyor mu beyler? Yok mu? Evet, bir gün bu sular akar ve o sular gönlümüzü de soğutur, gönlümüzdeki ateşi de söndürür diyoruz. Evet. Temirhan efendi. Evet, Saat Kuleleri zamanı anlatan en önemli kültür mirasımız. Tıpkı Belgrad'da, Belgrad Kalesi'nin girişindeki o Saat Kulesi gibi. Ve kalenin hemen eteğinde de 2. Han Harbi'nde kullanılan silahların e, orijinal e, silah, tank, tüfek, top, roket atar, onların görüntüleri var. <gülüyor> İkinci Dünya Harbi Çalışıları mı? Evet. Çıkarım ha. Şekil, taş çıkamıyor. Bu kadar hiç çıkamıyor. Çekil, çekil, çekil, çekil, çekil, Gideyiz. Çok ayıp ediyorsun. <gülüyor> Belgrad Kalesi'ndeki askeri müzeye gireceğiz. Askeri müzenin bahçesinde birçok döneme ait top mermileri, askeri araçlar, silahlar, toplar bulunuyor. <gülüyor> Bu nedir? Bu Toplarına derinen demir şey. Allah Allah. Bu nerede? Birinci, i̇kinci yükün var bir de mi? <gülüyor> bir <Bilemiyorum>. yani böyle. <gülüyor> Bu Müzeyi geziyoruz. Askeri müzenin içerisindeyiz. Belgrad e, kaledeki askeri müzenin içerisinde birçok eser var. Hangi? Sıp, diye yazıyor. Yani, yani askeri harita şeklinde. Şey ya, şey Türkçeleri var böyle. Yani Türklerin aldığı yerler vesaire. Ha, Üzerinde bu ben Kosova Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yer değil mi? Meydan. Tamam. Evet. Meydan evet. Muharebesi. Evet. Ne yazıyor? Anlayabildiğiniz kadarıyla. E, Vlad. 1484. 1380. E, 1389 tarihinde Vladko Vuković'in e, Kosova Meydan Muharebesi Bosna şeyleriyle beraber müşterek. 1402 Ankara Savaşına kadar. Ee, Osmanlı'nın e, Fetih hareketleri Avrupa'da ve Balkanlarda. Teşekkür ederim. Bosna-Hersek'te temsil eden e, bir harita bu. Can, bunu da şöyle güzelce şuradan. Makedonya'daki Manastır şehrinin bir tablosu yansıması. Ee, Bosna'daki sahnelerin olduğu, Hazreti Fatih'in Bosna'yı fethi esnasında. E, Bosna Kral Stefan Tomaseviç'i sıkıştırdığı idamını gerçekleştirdiği nokta burası. Yani fethi esnasında Bosna Kralı'nın yakalandığı yer burası, Kluç şehri. Anahtarlar, Bosna'nın anahtarları bu şehirde alındığı için de Hazreti Fatih tarafından şehir adı Kluç Anahtar diyerek o şekilde kalıyor. Nerede Bosna'nın burası? Bosna'nın Kluç şehri. Bir ağaça doğru gidilirken önemli geçiş noktalarından bir tanesi. Yine yani burası Orta Bosna'da bulunan kazıları kazılarda elde edilmiş bir takım savaş gereçleri Evet, Osmanlı askeri kıyafetleri, Yeniçeri askeri malzemeler, kazan ve eee şey idman Evet. Osmanlı askeri kıyafetleri, askeri malzemeler Belgravet Kalesi Müzesi'nde Askeri müzede. Türk atlısını fintayla öğreniyor. Üz, üzengileri aynı zamanda asılı Yine askeri malzemeler, gemiler, Türk gemileri, evet, haydutlar, çeteler vesairelerden falan. Türklerin, Türklerin, yok bu son, bu bölge artık şey son 1800'den itibaren Sırp hareketlerinin, Sırp müdahalecilerin Osmanlı'ya karşı çetelerin girişicileri, çatışmaları vesaireleri gösteren bir görüntü bu parambaşır görüyorsunuz ki eee Stanko Šotić'in yazısı Türkiye jönleri içerisinde ilk kez e, bu müzede belgesel çekerek kariyer not düşmüş bulunmaktayız. 1878 Sırbistan haritasını mı gösteriyor konferansı ile yapılan taksimatı gösteriyor. Evet ve 1878 Osmanlı'nın Belgrad'dan Sırbistan'dan çekildiğini gösteren belge Berlin Kongresi ile takım fotoğraflar yine askeri müzedeki ee, aletler, haritalar, armalar ve burası 1. Dünya Harbi'nin ambarı. Evet. evet, şu an 1. Dünya Harbi bölümündeyiz. 1. Dünya Harbinde kullanılan silahlar, topları anlatıyor. Biz 1914-1918 1. Harbinde kullanılan askeri malzemeleri gösteren, işte balonlar, bizlere ait tanklar, silahları gösteren bölümdeyiz. Birinci Han tabii çok önemli değil mi benim devamı sayılan, başlayan e, Birinci Dünya Savaşı'nın mücevherlerinden, Clavus'un e, prensipsini öğrenci Bosna'daki Latin köprüsü üzerindeki katliama e, gerçekleştiren, e, bunlar ki Ferdinand, Ferdinand, e, Ferdinand ve Hanımı Sofiyi e, öldüren kişileri bu organizasyon içerisinde yer var. Tam ne yazıyor burada? Kahraman mı ilan ediyorlar onu? Ne diyorlar? Ya, o şekilde bir şey yok, yani kahramanlık falan diye bir şey yok ama ama 1.han harbine sebep olan Sırp öğrenci, evet. Evet. organizasyoncular i̇şte Bunlara karşı, hmm. Çacık Şehri'de, e, yani, Berdar Şehri'de, onlara da alakalı şeyler var Kalmalar değil mi? Evet. Şimdi enteresan bir şey, bunu da dikkat olarak geçmeniz lazım oraya bu kadar yer gezip Osmanlı'yla alakalı herhangi bir katliam şeyler rastlamadık. ama yakın tarihlere alakalı çok önemli. Almanların burada yaptıkları katliamlar, hatta bu katliamdan dolayı Almanlara buraya yakın yıllara kadar giriş çıkış yasakmış. Yani buradaki Kralyevo şehri, Çarçakşehir, belli başlı şehirlerde yaptıkları katliamlardan dolayı onların yukarıda bir vesikaları var. 2. Dünya Savaşı esnasında 1942-1943'lü yıllarda. Özellikle ciğer, kalbi, ne dediğin kalbi? Kaymak çağına baktığında tekçe şey bir kalbi. Ne diyor? İkinci Han Harbi'nin e, Sırbistan tarihindeki önemi ve daha sonra kurulan Tito tarafından kurulan Sosyo Cumhuriyeti ile ilgili önemli bilgi ve belgelerin bulunduğu Yerdeyiz, müzedeyiz. Belgrad Kalesi Müzesi'nde. Bunların icraat beyannameleri. Artık ah, Tito burada başlıyor. Evet, Tito'nun orada Adolf Hitler'i görüyorsunuz. Mussolini Tito artık. Tito Mare anlaşmasına buradan itibaren veriyor. Evet. Partizan lideri olarak Bayi Doğan'ın Şaliyoset Tito Hırvat Türkiye'nin aslan Nereyi de Aslan nereli Hırvatistan'da kendisi Bu da bosna Sırbistan'ın son Krallarından Bir tanesi Şu gazetedeki durum ne Gazetedeki durum Kral İkinci Peter'ın Kral Evo bölgesindeki halka Yapmış olduğu moral ziyaretlerinden bir tanesi Artık bunlar Almanların Bölgedeki bölgede 2. dünya savaşı esnasında yaptıkları katliamlardan ödülktüler, sipadan kalan gençler. Japon inadlar. İkinci Han Harbi'nde Avrupa'da savaş tantanları. Atizammer, Matizammer, Laçur. Ha durduk durulan yer değil mi? Evet, merhaba. Merhaba, merhaba. merhaba. ben evde. Bir evet. Allah'ınıza şöyle saraymışsın ikinci Han Harbi'nde ve halen duruyor bu köyde. Evet, evet Belgrad Kalesi'ndeki o askeri mize'den de çıktık. Gerçekten enteresan, özellikle Osmanlı dönemi, Osmanlı öncesi. Birinci Han Harbi, İkinci Cihan Harbi'nde çok önemli. Belgiler bilgilerin sergilendiği askeri müzeden şu an çıkarak Belgrad'daki gezimize devam ediyoruz. Belgrad Kalesi gerçekten kültür tarihimizin önemli izlerini taşıyor. Özellikle Belgrad Kalesi'ni gezdiğinizde mutlaka Belgrad Askeri Müzesi'ni ziyaret